Bugün 17 Nisan 2023 pazartesi ay günündeyiz balık burcunda ilerleyen ay güneş sanatsal ve ruhsal enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay boğa burcundaki Merkür ve Uranüs'te uyumlu görünüm yapacak zihnimizde oldukça yaratıcı olacağı için orijinal fikirler üretebiliriz güçlü hayallerimizi yaratıcı çalışmalarla ortaya çıkarabilir enerjimizi sanatsal alanlarda kullanabiliriz bilim ve teknoloji ile ilgili ilginç haberler duymamızda mümkün sinir sistemimiz fazla uyarıldığı için hızlı düşünüp ani tepkiler verebileceğimiz bir gündeyiz Bu da zaman zaman stres yaratabilir akşam saatlerinde ay balık burcunda Neptünle birleşecek bilinçaltımızdaki bastırdığımız duygu ve düşüncelerinde üzerimizdeki etkisi artabilir kendimizi rahat hissedebileceğimiz huzurlu ortamlarda bulunmaya çalışmalıyız gizli ve bilinmeyen konulara ilgimiz artarken herhangi bir konuyu derinlemesine inceleyip bilgi toplayabiliriz bazı sırları öğrenmemiz de mümkün ruhsal ve sanatsal ilham akışı sezgilerimizi güçlendirebilir gece saatleri içe yönelişler ve tefekkür içinde çok uygun olabilir